Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sevilen İstanbullu Gelin dizisi, 8 Haziran 2018 Cuma günü, 53. bölüm ile sezon finali yaptı. Ve izleyicilere veda etti. İstanbullu Gelin dizisinin 3. sezonu, ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce, sezon finali olan 53. bölüm ile sevilen dizi sezon finali yaptı. İstanbullu Gelin dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi? İstanbullu Gelin 3. sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte. Sevilen bu dizinin 3. sezonu ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde. İstanbullu Gelin bir kış dizisiydi. Ve her hafta cuma günü seyircilerle buluştu. Tüm kanallardaki kış sezonu dizileri. Sezon finali yaparak, yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmak. İstanbullu Gelin dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil İstanbullu Gelin dizisinin, yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. İstanbullu Gelin dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin 3. sezonu başlayacaktır.